Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Sanryasa. Hoş geldiniz. Ee, son bölümde sizden CJ'in evde ne yaptığını, e, ne yaptığı hakkında bir spekülasyon yapmanızı istemiştim. E, çok güzel şeyler geldi. E, lütfen devamlı getirin CJ'yi evde ne yapabilir, ne edebilir, e, sizce zamanı nasıl geçiriyordur bu save alırken, çünkü 6 saat geçiyor save alırken. E, lütfen devamını getirin çünkü belki güzel bir şeyler gelebilir sonrasında böyle ayrı, özel bir... Ee, ...video <gülüyor> olabilir. Ee, şimdi... E, ...itfaiye görevlerini yaparak... ...deli gibi zengin olabileceğimi söylediniz. Ee, oyunda. Ee, gerçek hayatta değil sanırım bu. Ee, ben de yine gerçek hayattaki... ...felsefemde... ...paran varsa bir tık daha keyifli bir hayatın olabiliyor. Yani bunu öğrendim. O yüzden e, gidip... E, ...şimdi şey yapacağım ama... ...araba lazım bana. O yüzden... ...araba gerekiyor. Ve... Durmuş bir arabayı tercih ederim, ama sanırım seni alacağım. Durmuş arabayı almak, GTA 4'teki tercihimizdi. Şu an GTA 4'te değiliz. GTA 4'te olmamanın getirdiği o esneklikle girip e, para kazanacağız, itfaiye görevlerini yapacağız. E, orada belalı bir görev bekliyor. Bir treni takip etmemiz gereken bir görev bekliyor, o yüzden o görevi bir süre şeyde bırakabiliriz, orada önce durabiliriz. İtfaiye neredeydi ya? Aha! İtfaiye'nin nerede olduğunu biliyorum. Öldürdüm seni. Her gün kullandığım bir kelimedir bu da. Ee, şurada falan olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Ya oyunu biliyorum artık ya, bu oyunu bu kadar bilmem benim, canımı sık. <gülüyor> <gülüyor> Canım sıkılıyor gerçekten. Yani şöyle diyorum, okay bir oyunu bu kadar bilmemem lazım hani artık falan gibi. Aha orada çok yanlış yeri işaretlemişim ama burayı kastediyordum. Hadi bakalım. Yanan araç oldu ihbar geldi. Git ve ateşi söndür. Oha. Suyu püskürtmek için sol fare tuşuyla birlikte, okey tamam hallederiz bu şekilde. Nasıl da yukarıda mı bu? Çüş, yukarı nasıl çıkacağım ben? Oğlum yukarı koymuştunuz araç, ha bu mu? Tam bir tane daha araç var onu da hallederiz. Ser, kolaymış bu. Oğlum biz buraya gelsene salak gerizekalı şey yapsana ha Grand Park bölgesinde yan araç olduğu ihbarı geldi okey hallederiz hemen halledeceğiz şimdi. İtfaiye doğru koşmuyor ya yanarak ölecek hayvan herif. Haydi abicim haydi. E, evet gel abi gel abi gel abi. Heh. Downtown Los Santos bölgesi. Ulan hep yak yakından çıkıyor. Allah Allah. 800 dolar veriyorlar. Şimdi anlaşıldı neden bu kadar şey oldu. Yangın 6. 6 tane yangın mı kaldı yoksa 6 tane yangın mı söndürdüm? Bence 6 yangın kaldı. 6 yangın söndürdüm çünkü. Oooo iki tane yerde yangın var. Okey hallediyoruz. Yangın var. Gerizekalar ayrı yönlere koşmayın. Güzel bunları hallettik. Sonrakine sonrakine hallede halledeceğiz. Nasıl yandınız abi siz yolun ortası nasıl yanıyorsunuz ya. Market bölgesi yan araçta, ha okey tamam oraya da gideriz. İnşallah bizim itfaiye de yanmaz elinde sonunda. Öyle hissediyorum ha itfaiye yanacak mı? Yangın 15 ha. Yangın 15 değil tamam benim kurtardığım Şeyler onlar. Neneciğimizi söndürdük. 2450 dolar kazandım çüş. Lan biz neren çeteciyiz? Biz neren de bir çete üyesiyiz biz. İtfaiyeci olsak ya. Neden salak salak çeteci oluyoruz. Kendi seçimimiz ha. Bütün bu şey de kendi seçimimiz. Bütün bu rezillik şey hepsi kendi seçimimiz. Kim yanıyor? Sen yanıyorsun. Ezerek ee, söndürdüm. Ee, kurbanları ezdim. Oksijen ee, bağlantısını da kesmiş oldum. Oksijen olmayınca at alevler de söndü. Hallettik yani. Bana güvenebilirsiniz bu konuda. Şu salağı da söndürmemiz gerekiyor. Ah ben dibimizdeymiş. Ah yangın yok dibimizde değilmiş. Holland intersection mı? Hayır Kemal, intersection ee, şey değil okey tamam hadi tek. Şuradan geçebiliyoruz inşallah. Çünkü ben bir yola yaptım. Yok, olmadı. Kötü kararmış. Dur, dur. Bence kurtarabiliriz. Bence kurtarırız. 5 dakika halledeceğiz. Kurtaracağız. Yandan girersem kurtarırım. 6 dakikan var. Altı dakika hiçbir şey. Yes, doğru hamleyi yaptım. Keşke oradaki balasları falan da öldürseydik. Yes. Belirli görevleri sürekli sürekli başarısız olunca belirli şeylerde artık şey oluyor tabii. Lan bu araba giderken şey oldu. Hocam sen de bir şey yapsan ha. Şimdi diğerine gitmem gerekiyor. Geri geri geri geri geri geri geri geri geri. Diğeri aşağıda. Ulan aşağıdaki nasıl bulaşacağız? Şuradan gitsem bulaşır mıyım acaba? Sarım bulaşıyorum. Suya doğru yaklaşsanız Suya doğru yaklaştınız abi. Yangın var. Red County bölgesinde yanan araçların olduğu haber haberi... 4.000.000 dolar aldım be! Yol üzerinde. Yol üzerinde, yol üzerinde, yol üzerinde değil şu. Ama olsun. Ters şeritte gidiyoruz artık, yapacak bir şey yok. Ha? Güzel, güzel, güzel, güzel. Çekilin yoldan çekil! Ulan sirreni açsaymışım keşke Hiçbir şey yanmadı, hiçbir şey olmadı. Güzel. Oo, Tehlikeli bir hamle yaptım. En ufak bir getirisini bile görmedim. Okey dur, bir dakika. 7 dakika 45 saniyen var. İyiyiz bence. İnsanlar yolun ortasında duruyor. Söndük abi ne yapalım? E duralım burada. Güzel gibi. Serin. Biraz da kullanırız kurulanır, falan. Kurulanırız. Heh. Bazen gidiyor. R'ler L'ler bu sesler hepsi gidiyor bazen. Benim şey oluyor. Bu harfler de ne? Aşağıya inmem gerekiyor. O zaman aşağıya inilecek. Hoppa! Tüm yangınları söndürürüz ama içimizdeki bu yangını kimse söndüremez. Çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Abiciğim, sirin sesi duyunca lütfen yolda durmayın. Nerede? Okay. Oo. Tamam. Şuraya çıkarsam aynı yoldan halledebilirim ama dur bakalım şimdi. Bu yoldan gidersen ne olacak? Bu yoldan gidersen ne olacak? Bu yoldan gidersem ulaşamıyorum. Bu yoldan gidersen ulaşamıyorum. Ama yukarıda şey var. Soldan devam edebilirim bence. Hadi be. Aynen böyle kendinizi sağa sola atın. Yoldan çekilin bakalım. Yukarı çıkmam gerekecek. Çıkacağım. Şuradan çıkacağım. Bu kocaman kamyonu o yoldan geçireceğiz. O risk. Tamam oldu. Yine aynı yolu gireceğiz ama sıkıntı değil. Çok dakikamız var şu an. İyi be araç hala yanmıyor ha. Abicim yola durmaz mısın acaba ya? Evet evet yola dur dur. Ne yapalım abi? Sirena geliyor araba geliyor acelesin. Duralım yolda önünü tıkayalım. Yansınlar. Yansınlar şerefsizler biz mi yanıyoruz sanki? Siz de yanacaksınız. Yakacağım hep, hepinizi yakacağım. Lan hayır. Buraya gel ha. Güzel. Şimdi böyle dümdüz devam edeceğiz. Çekilin yoldan, çekilin yoldan, çekilin yoldan. Herkes yanıyor ha, sürekli bir yerler yanıyor. Nasıl bir toplum olun bu? Ne kadar ateşli insanlar bunlar. Hiç ateşli değiller ha, hepsinin tipik ayık. Öyle şey, ha bak şuna bak. Tabii ki yanarlar. Yani Itfaiye ile yangın söndürme giderken daha fazla yangına sebep oluyoruzdur illa ki. Çekil. Çekiliyor lan çek. Evet dur evet evet dur. Onu isterim zaten. Durmanı isterim zaten ben istedim. Çekil. Yangın var üf. Ha buradan devam edersek güzel yakalıyoruz aslında. 6050. Oho 28.824 dolarımız oldu. Her kim ee, tavsiye ettiyse bunu. Ağzına sağlık. Aklına sağlık. Çok teşekkürler. Ya Gerizekke yanlış yere kaçıyorsun lan! Oğlum! Salak insan! Hadi laaaan! <Gülüyor> <Gülüyor> Abicim oraya ulaş... hay hayır. hayır, hayır. <Gülüyor> Okey. Okay. Everything is cool, man. Everything is cool, alright. Everything is cool now. You're cool. Buradan şimdi yukarı çıkarız. Seni ezeceğim. Sen gerizek alın tekisin çünkü. Bazı pedler bu oyunda geri zekalı, bu şekilde spamlanıyorlar. Geri zekalı olarak spamlanıyorlar. Oke. Okay. Ha. Bence güzel yerden yakaladık şu an. Hocam. Bence bir yerden yakala. Ölmüyor ha. İyi dayandın hocam. Oh be! Geri geri geri geri geri! Evet! Evet! San Andreas Master'ı! Kim San Andreas'ın efendisi burada ha? Of çok gaza geldim yani bu gerizekalılığın üstesinden gelebildiğim için şu an çok gaz oldum ya. Oğlum keyifliymiş ha bu oyunu yapmak. Ya oyundaki bazı salaklıklar yüzünden keyifli aslında. Yoksa keyifli bunun altından geçmemiz gerekiyor bizim normalde. Evet. Biraz daha dayanırsa bu araba çok güzel paralar kaldıracağız. Bir de hep araba yanıyor, hiç ev yanmıyor. Zal. Hayır, hayır hayır hayır hayır hayır. Kim kim yanan kim yanan? Ha, gel buraya gel buraya gel. OK. İki tane orada var. Birisi de şehrin içinde. İlk önce onları halledelim sonra şehrin içindeki de döneriz. Yanan araçların olduğu ihbarı geldi. Hemen hallediyoruz hocam. Hemen üzerindeyiz. Hemen hallediyoruz. Bunu belli bir seviyeye kadar yapınca bir şey kazanıyor muyuz? Yani para dışında. Okey hocam sen çok iyi yaptın. Şimdi artık wow. Ateş sana şey yapamıyor, Zarar veremiyor. Git lütfen gece vakti suçluları avla gibi falan bir şey çıkabiliyor mu? Blueberry'e geldik değil mi? Evet, Blueberry'e geldik. Hemen, şey yapayım. Ee, arabanın içinde bekleyin, çok akıllıca bence. Biz, itfaiye gelene kadar arabanın içinde bekleyelim. Ateş bir şekilde söner zaten. Az önce adamı ezdim ve fail olmadık. Öldü, öldü adam, orada öldü. öldü. Kanı falan yerde. Onlar zaten şu an felç oldular bu korkudan, wow adamımızı öldürdüler diye. Yanarken ölürse sıkıntı, yandıktan sonra ölürse çok okey. E okey. Sizi hiç zahmet etmeyin zaten, hiç yardım etmeyin. İtfaiye hortumu çok kötü ya. Tamam şimdi dur. Şimdi eve dönmemiz gerekecek. Bence şuradan ilerideki yoldan ana yolu kullanırsak değil mi? Aynen şuradan şöyle eve döneriz gibi. Hayır. Evet bu. Böyle dümdüz gidip sola döneceğim ve oradan buraya ulaşırız. Okay. Ne ateşli bir bölüm oldu ya. Siz yakalıyor musunuz affuklarım? Güzel. Yalnız da e, su varsa o da bir e, artı tabii ki. O da bir avantaj. Öyle. Oraya geçemiyormuşuz. Bak okay. şu bariyerleri görmeyeli uzun süre olmuştu ha. Çok uzun süre olmuştu. Güzel hoşuma gitti onları görmek. Demek ki orası şey bölge, yasak bölge oluyor. ki okay, güzel. Küçük bir nostalji oldu böyle. Ama bayağı nasıl nostalji oldu. Bayağı nostalji oldu. Şimdi buradan nasıl gideriz? Hayır buradan dümdüz devam edeceğim. Bu yola dümdüz gidersem... bunu sonra sağa dönersem ulaşacağım şehre. Yanlış mı yaptım? Yok doğru yaptım. Dayakkalarımızı da biriktiriyoruz. Çok iyi. Dakikaları biriktirirken sanki... ...kontör biriktiriyormuşum gibi falan hissettim. Yangın 74'e çıktı. Yüzde mi bitiyor acaba? Bir noktada bitiyordur değil mi? Ha, 36 bin dolarımız oldu abi. 36 bin dolarımız oldu. Yani... Biz denen Grocery'teyiz abi neden uğraşıyoruz yaa tempeniyle onunla bununla? Atla bir itfaiye aracına ne güzel para yapıyor. Oho seni aklımda tutacağım. Burda da vardı sanki bir tane ama. Bak Ghost Hayalet Graffiti var ya burada. Ooooooo! Oh! 13.450 dolar ekstra kazandım. 12 itfai görevli tamamlandı artık Ghost Driver gibi oldun, aferin. Okay, ne güzel. Bir de gidip Big Smoking görevini yapalım şu an. yok hatta geri gideyim ben şey yapayım o spreyi sprey diyelim çünkü sanatımızı konuşturmamız gerekiyor. Bu bir şey varmış gibi hatırlıyorum ama... Sanki... Neyse. Hadi bugün, bugün affediyorum onları, bugün affediyorum onları. Evet, burada bırakabiliriz bence. Hocam ben şu arabayı alacağım izinle, güzel araba, çok teşekkürler. Şimdi Big Smoke'un yanına gidiyoruz, ama önce şey yapmamız lazım. Ne güzelmiş lan, böyle tavsiyeleriniz varsa daha fazla yapalım yani. Polis görevlerini yapınca veya ambulans görevlerini yapınca başka bir şey oluyorsa falan yapalım bunları. Güzel şeyler bunlar. Basitmiş bir de itfaiye görevleri. Ben acaba başarabilecek miyiz bu videoda diye, diye düşünürken kendi kendime... E yaptık. 50.000 dolarımız da oldu. Yani iyi para 50.000 dolar. 50.000 dolar bayağı sağlam para. Bu arada paranormal video incelemelerinde e, yapmaya döneceğiz sanırım. E, öyle bunda bir duyurusunu yapayım dedim. Böyle bir geçeyim dedim. şimdi de gidip o meşhur görevi yapıp videoyu o şekilde bitirelim çünkü videonun öyle bitmesi lazım artık. Görev yapmadan da olmaz. Sürüş tecrübesi, iyi arabalar sürdüğümde mi sürüş tecrübesi artıyor acaba? E artık şimdi Alev bana zarar veremeyecek mi? Lan bu çok hop bir şey Alev'in Alev bana zarar vermemesi çok hop bir şey Alevlerin içinden geçerim o zaman ben. Nereden düşüyorduk ya aşağıya? Böyle planı almıştım ama. Tamam, dışarı çık, boş ver. Şuradan geç yani. Bu da öylece bir girişti yani. Grossiter, şuradan sevleyip, Svitin arabasını alıp bir Smoke'un eve gideriz. Çünkü hepimiz kardeşiz ve kardeşim mülkünü kullanırsın yani. İlk kez bu arada bir itfaiye görebilme falan tamamlamış oldum. İyi oldu. Hoşuma gitti bulurum. Çok hoşuma gitti. Yapalım yani böyle tavsiye edeceğiniz başka şeyler varsa abi şunu yaparsan şöyle olur falan. Devam edelim. Bir de daha fazla para kazandıran görevler varsa onları da yapalım. Şu an 50 bin dolarımız var be. Ulan 50 bin dolar be. 50 bin dolarla kendimize bir şeyler alırız ya yani artık. Şey değil yani. Aa şunun parası çok azmış falan filan. diye böyle şeyler dememize gerek yok. En azından. Ee, oyun, oyun tarafında. Güzel. Ve şimdi o görevi yapıyoruz. Hazır mısınız? O görevi. Hey, Carl, busy, you know yeah, you, Carl. Me, right, Carl. Like I give a fuck. We're watching you, Carl, motherfucker. What was that all about, baby? You tell me. Oh hell, man. They got their nose in everything. Can't shit without 10 penny taking the interest. The hell with him. Yeah, I guess. What's really up? Ain't hey, thinking of taking a little ride. three mention a little something that might put us deep <clears throat> in the game. All right, I'm down. Hiç uğraşmayın abi ya. İtfaiye... ...şey olun yani. Hiç uğraşmayan yani. Vagros'la onda bununla. Bütün şeyi... Evet, ...twerk yapan arabalar yine. <gülüyor> çok absürt oluyor. Fantastik oluyor ya. Bu aralar Otostopsun'un galaksi Rehberi'ni okuyorum. O beşli kitabı birden okuyorum yani. Birinci kitabı bitirdim. ikinci kitabı bitiriyorum şu an. Ee, o yüzden böyle şeyler çok hoşuma gidiyor ama ondan önce hazır şuraya kadar gelmişken... Git. Hocam dur bir dakika ya. Bir dakika ya. Bir bekle ya. sakin ol lan. Bak. Oh. Ne güzel. Yo I AM man. Hey man. Grow me. Oh ho, ho Wow wow wow. Smoke. Araban çok hap abi. Yönlendirme istasyonuna git. Tabii ki. San San Fierro? S.A. Devam, devam, devam, devam! Evet. Onların peşinden koşmamız gerekiyor. Burada aslında görev boyunca her yere rampalar koydular ama e, şey olmuyor. Bakın böyle... Vur! Öldür Smoke! Öldür! Öldür! Vur! Bakın orada solda da rampalar koydular. O rampaları takip etmemiz gerekiyor. O şekilde tasarlanmış görev ama o rampalar o kadar dandik ki uçuyor falan motor böyle. Şuş! Öldürdün mü lan diğer ikisini? Onu da öldür bakayım. Ulan hadi tünele girmeden diğerini de öldürürsen var. O kadar harika olur. Vur lan vur vur vur. Tünele girmeden hadi smoke tünele girmeden. Hadi smoke yaparız. Wow araba. Scripted bir şey değil ha. Arabaya öylesine götürüyor şu an. Oha. O bu ne? Burası öylesine bir yer, bunu bil, bilmiyordum böyle bir yer olan. Kapı olduğunu falan. <gülüyor> i̇şte bu kadar kısa sürede halledilir <gülüyor> Ya. Ya işte bu kadar kısa süre de hallederiz bu görev. Çünkü dostum karşında Serdar 146 var. Ye. Yeah. Yo! Yo! <gülüyor> hey, you <better> out, <gülüyor> <don't> want... Tamam <gülüyor> hallederiz. Sıkıntı <gülüyor> yok. Rahat ol. <gülüyor> ben dedim görev ne kadar uzar acaba? Uzamadı. Şu motoru alıp götürelim mesela şeye. Götürelim abi şöyle eve doğru götürelim motoru. Acaba oyunun kaçta kaçını bitirdik şu an ha? Çünkü bazı şeyleri de yapıyoruz yerde böyle sprey falan yapıyoruz. İşte küçük yan görevleri falan yapıyoruz, hallediyoruz. Merak etme o değil insan. Evet CJ yine bir şeyler yapacak hadi bakalım şeyleri bekliyoruz. Ee, CJ ne yapıyor evinde bu boş zamanlarda ee, tüm bu şeyleri bekliyoruz şöyle bir sevdiğim çünkü oyun çökebilir bir şey olabilir her an böyle bir tehlike var evet ee, dur şöyle yapalım ha böyle he her şeyle birlikte ve Apoop'larımı izlediğiniz için e, teşekkürler. Sanırım bu bölümde de CJ ile benimle birlikte olduğunuz için teşekkürler. E, keyif aldıysanız like atmayı, yorum yapmayı, e, videoyu paylaşmayı e, unutmayın. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. E, dileyenler, kanala destek vermek isteyenler aşağıdaki e, katıl butonuna tıklayarak kanala üye olabilirler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta mutlu, keyifli, e, huzurlu, yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.